Merhabalar. Bu videomda sizler için Uranüs'ün Boğa burcundaki transitini anlatacağım arkadaşlar. Uranüs'ün Boğa burcundaki transiti her burçta olduğu gibi 7 yıllık sürecek bir transit ve Mayıs 2018'de başlayıp 2026'ya kadar devam edecek bir süreç bizleri bekliyor. Peki, öncelikle Uranüs nedir? Neyi temsil eder? Ve Boğa Burcu'nda ne gibi etkileri vardır? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hepimizin genel olarak toplumların, ülkelerin, dünyanın yani genel olarak bir değişime, bir dönüşüme gibi olduğunu düşünecek olursak sadece burçlar açısından değerlendirmek çok yetersiz kalacaktır bu transiti. Çünkü 7 yıllık bir süreç ve 7 yıl boyunca nasıl evrileceğimizi aslında bu durumdan tespit edebilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Uranüs gezegeni astrolojide şu anlamlara gelmektedir. Uranüs 11. evle sembolize edilmektedir ve Kova burcunun gezegenidir. Kova burcu nedir? Sıradışı bir zeka, teknoloji bilim devrim özgürlük toplumsal olabilmek toplumda bir bütün halinde tek bir kişi olabilmek. Yani bireysellikten ziyade o toplumun içinde yok olabilmek, kaybolabilmek. Aynı amaçla bir araya gelinen sosyal organizasyonlar toplumsal birlikteliklerde o gaye, o amaç için kendi benliğinden vazgeçmektir. Biliyorsunuz kova burçları bu ee, Nümanist bir burçtur. 11. burçtur. Artık bu benlikten, hiçlik duygusuna giden yolda balıktan önceki son duraktır. Balık zaten artık tamamen dünyevi olanı bırakıp mana alemine geçmekteyken kova dünyevi anlamda yapılabileceklerin son noktasını ifade etmektedir. Ve 11. ev 11. ev Ayrıca gelecek hayallerimiz, yüksek ideallerimiz, bizi ayakta ve hayatta tutan umutlarımız, bizi yaşama bağlayan olacağına bir gün inandığımız ideallerimizdir. Onun dışında kariyer ünvanlarımız, kariyer getirilerimiz, sosyal durumumuz, arkadaşlık ilişkilerimiz ve toplumsal olarak bulunduğumuz konum ve pozisyon, sosyal çevremiz 11. evle ve kova burcuyla temsil edilir arkadaşlar. Peki, Uranüs bulunduğu eve ne gibi etkiler getirir? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Uranüs bulunduğu evde ani, sıra dışı farklılıklar, değişimler, devrimler getirir arkadaşlar. Bunlar çok sıra dışı bir şekilde gerçekleşebileceği gibi e, toplumsal bir e, etkiyle de gerçekleşebilir veya bir dünya görüşünün değişmesiyle de gerçekleşebilir. Boğa burcu nedir diye bakacak olursak, boğa burcu zodyan ikinci burcudur, toprak grubundandır, sabit nitelikte bir burçtur ve ikinci ev astrolojide maddi kazançları, maddi manevi öz değer getiren bütün kazançları kapsayan bir evdir. Uranüs boğa burcunda düşük ve düşük konumdadır ve dolayısıyla çok etkin ve güzel bir şekilde çalışmaz arkadaşlar. Eee... Dolayısıyla bu seyirde biraz zorlanmalar olacağını söylemem mümkün en baştan. Bilhassa para piyasaları, paraya bakış açısı. Biliyorsunuz şu anda toplumsal olarak bütün dünyanın içine kapıldığı bir kapitalist sistem söz konusu. Hepimiz, hepimiz paraya inanıyoruz ve aslında şu anki yaşadığımız hayat tamamen para üzerine kurulu arkadaşlar. Farkındaysanız birçok ilişki para yüzünden bozuluyor. Hep daha fazlasını, hep sahip olmakla ilgili bir dürtü içine girmiş durumdayız. ve e, Yani ihtiyaç olan veya e, bizi mutlu eden olan olarak bakmıyoruz da daha çok hepsi benim olmalı, elde etmeliyim, sahip olmalıyım zihniyetiyle yaklaşıyoruz. Bu hem para olabilir hem herhangi bir değer olabilir. Dolayısıyla manevi değerlerimizi insan olmaktan ee, kaynaklanan bazı özelliklerimizi ne yazık ki yitirmiş durumdayız. Bu artık tartışlamaz bir gerçek. Gerek iş hayatında olsun, gerek aşk ilişkilerinde, evliliklerde olsun, gerekse arkadaşlık ilişkilerinde artık e, hep bir menfaat, bir çıkar ilişkisi içine girmiş durumdayız. Bu aslında bizlerin suçu değil ancak e, bu yöne doğru zamanla evrildik ve son yıllarda bunun etkisi çok daha fazla gözlemlendi. Hepimizin her birimizin hayatında gerek banka banka sistemleri olsun, gerekli reklam sektörü olsun, teknolojinin hayatımızda bu denli giriş olsun, birçok alanda artık bize sunulan, servis edilen şeylere inanılır ve sanki bizim düşüncemizmiş gibi benimser olduk. Biliyorsunuz bundan bir 7 yıl önce süreçte bankalar her ne kadar gündemde olsa da bu kredi olayları, bankacılığın bu kadar gelişmiş olması söz konusu değildi. Bankacılık aslında yeni gelişen bir sistem ve insanlara aslında nedir? Elde edebileceğinden çok daha fazlasını vaat eden bir sistem. Varsayalım ki cebimizde 100 liramız varsa bir kredi kartı sayesinde 1000 liralık bir şeyi 100 lira taksitle alabilme imkanına eriştik. Veya 50 milyarımız varsa 300 milyarlık bir ev alabilecek bir duruma geldik bu bankacılık sistemiyle. Her birimizin kredi kartları, bir kredi borcu, dediğim gibi bankalarla bir ilişkisi söz konusu. Peki neden bu şekilde oldu? Dediğim gibi bu kapitalist sistemin bize dayattığı... Bu e, algılardan dolayı oldu. Sanki ihtiyacımız olan şey mutlu olmak için maddeymiş, paraymış gibi bize yalan edildi diyebiliriz arkadaşlar. Peki Uranüs Boğa burcuna geçince ne olacak? Uranüs Boğa burcuna geçince parayla ilgili, maddeyle ilgili, maddiyatla ilgili, bankalarla ilgili birçok skandallar meydana gelebilir, birçok dönüşümler, devrimler meydana gelebilir ve artık parayla olan ilişkimizin başka bir yöne doğru evrildiğini görebiliriz. Tabii ki bu çok uzun bir süreç, 7 yıllık bir süreç. Bundan 7 yıl öncesini belki çok net hatırlayamıyoruzdur veya bu da bize çok uzak geliyordur. Ama mutlaka parayla, maddeyle, kapitalizmle ilgili bir takım değişimler, dönüşümler, devrimler ve sancılı süreçler olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Aslında para konusunda ne kadar sınırlandırıldığımızı, ne kadar bize dayatılan şeyi yaptığımızı, özgür olduğumuzu zannettiğimiz yerde ne kadar tutsak olduğumuzu göreceğiz bu süreçte. Dolayısıyla artık o paranın bize kurmuş olduğu hapishaneyi kırmak için güdüleneceğiz arkadaşlar. Çünkü e, bu para yüzünden, bankalar yüzünden... Sahip olmamız gerekenden çok daha fazlasına sahip olma dürtümüz yüzünden birçok insan birçok şeyden vazgeçmek durumunda kaldı. intiharlar oldu, evini yurdunu kaybedenler oldu veya bu şekilde kaçak göçek yaşamaya alışkın insanlar oldu. Ve dolayısıyla aslında bu sistem bize çok şaşalı, çok olağanüstü bir sistem bizi mutlu edecek ve o hayalimizdeki zengin hayatı sunacak bir sistemmiş gibi reklamlarda gösterilmiş olsa bile aslında bizi nasıl bir batağa sürüklediğini biz artık bu süreçte öğreneceğiz arkadaşlar. Biz artık bu süreçte paranın tutsağı olduğumuzu paranın hapishanesinde olduğumuzu ve onun bizi yönlendirdiği şekilde hayatımızı yaşadığımızı anlayacağız. Artık elde etmekle ilgili algılarımız değişecek. Çok evim olursa, çok maaşım olursa, çok çok çok çok olursa daha mutlu olurum şeklindeki düşüncelerimiz değişecek arkadaşlar. Çünkü bu konuda artık belli sorgulamalar yapmak durumunda kalacağız. Uranüs bize bu sorgulamaları yaptırır. Ve belki bir topluluk, belki bir devlet, belki dediğim gibi bir kuruluş bu duruma el atacak olabilir Uranüs'ten mütevellit. Ayrıca birçok ülkenin parasal ekonomik sıkıntıya gireceğini, krizler beklediğini dünya çapında birçok ülkenin krizler beklediğini söyleyebiliriz. Hayatımıza bu dönemde yeni para birimlerinin gireceğini söyleyebiliriz. Hatta çok büyük bir para biriminin e, tamamen değer kaybedeceğini ve ortadan kalkacağını da söyleyebiliriz genel olarak. Uranüs'ün boğa burcundaki etkisi bu şekilde olacak. Peki para dışında ne olacak? Uranüs e, aynı zamanda boğa burcunun diğer özelliği olan maddi Diğer e, keyif aldığımız konularla ilgili olduğu için dediğim gibi parayla satın alınan lükse dair her şeyin aslında ne kadar gereksiz olduğunu ve aslında e, bu şekilde olmadan daha mutlu yaşanabileceğini anlayacağız. Uranüs'ün boğa burcundaki etkisi plaza hayatına, plaza çalışanlarına, takım elbiselik kravatlı, topuklu ayakkabılı mini etekli çalışanlara artık bu tarz hayatlara özenmeyi, bu tarz hayatların hiçbir albenisi olmadığını bize çok sert ve şiddetli bir şekilde gösterecek arkadaşlar. Peki. 2018'den 2026'ya kadar giden bu süreçte bankaların sonu gelecek dedik. Aynı zamanda biliyorsunuz Aralık 2017'den beri Satürn'de Oğlak Burcu'nda. E, ve Dolayısıyla toprak burçlarında çok ciddi gezegenlerin... E, Konumlanışı söz konusu. Bu kadar toprağın konumlanması dolayısıyla toprakla ilgili konularda bir takım sıkıntılar olabileceğini söyleyebiliriz. Uranüs aynı zamanda fırtınalar, şiddetli yağışlar, yıldırım çarpmaları gibi konulara da tesir edeceğinden bu tarz doğal afetler veya toprakla ilgili depremler de çok sık hayatımızda, gündemimizde olacak arkadaşlar. Ve aynı zamanda gayrimenkule yatırım söz konusu olabileceği gibi gayrimenkul değeri de kaybedilebilir. Artık gayrimenkule yatırım çok karlı bir işle olmayabilir arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Dediğim gibi toprak burçlarındaki bu etkiler aslında bizi daha çok parayla, maddeyle, çalışmayla, hırslarla ilgili konularda çok ciddi sorgulamalara, değişimlere, dönüşümlere, ani, sıra dışı etkilere açık bırakacak arkadaşlar. Peki, e, burçlara göre etkileri nelerdir bu Uranüs-Boğa geçişinin? Tabii çok genel bahsedeceğiz. Aylık yorumları yapmaya devam edeceğim ben sizlere. Orada e, bu Uranüs yavaş hareket eden bir gezegen olduğu için... Önünüzde sizi bekleyen 7 yıllık etkiyi bilmenizde e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu etki hemen başlamayacaktır ama yavaş yavaş yavaş yavaş tesirini gösterecek ve 7 yılın sonunda gerçekten çok farklı bir noktada olduğunuzu fark edeceksinizdir arkadaşlar. Evet, Koç Burcu'yla başlayalım o zaman. Koç burçları Uranüs'ün boğa geçişini ikinci evlerinde yaşayacaklar arkadaşlar. Zaten uzun süredir Uranüs koç burcundaydı. Hatta Uranüs boğaya geçtikten sonra retro konuma geçtiğinde bir müddet gene koça uğrayacak retro pozisyonda. Daha sonra tekrar boğa burcunda seyrine devam edecek. Zaten Uranüs'ün etkisini koç burçları 7 yıldır yaşıyorlar. Kendileriyle ilgili... Kişisel görünüşleri, imajları, tarzları, hal, hareket, kişilik, karakter her konuda artık daha sıra dışı, daha farklı, daha orijinal olmaya başladılar ve e, mecburen evrilmeye, değişmeye, dönüşmeye e, başladılar ve bu dönüşü tamamladılar diyebiliriz. Peki, ikinci evdeki Uranüs ne gibi etkiler getirecek koç burçlarına? Öncelikle ikinci ev öz değerimiz, öz saygımız, öz güven ve Kazandığımız, kendi kazanıp elde ettiğimiz maddi manevi değerlerimiz. Yani değerler evidir ikinci ev. Koç burçlarının artık para kazanlarla ilgili algılarında bir farklılık olabilir. Belki farklı alanlardan para kazanmaya karar verebilirler. Bu farklı alanlardan kastım kolektif olarak toplumsal bir işten kazanç olabilir. Veya siyasete atılmaya karar verebilirler. Veyahut teknolojiyle bilimle ilgili uzay, e, astroloji olabilir bu tarz konularla yani Uranüs'ün temsil ettiği konularla ilgili bir meslek, bir kazanç kapısı elde etmek isteyebilirler. Ve aynı zamanda kendi öz saygılarını, öz değerlerini artık daha sıra dışı bir şekilde e, tesis edebilecekler koç burçları arkadaşlar. Onun dışında e, bu süreç içerisinde Satürn'ün de oğlak burcunda olduğunu düşünecek olursak yönetici konumda zaten 10. evlerinden ee, kariyer hayatı için belli azim mücadele sabır gerektiren bir takım sıkıntılar yaşadıkları için aslında para kazanma aşkıyla yanı tutuşacak koçlar arkadaşlar o şekilde söyleyebilirim ve gerçekten farklı sıra dışı alternatifler bulacaklar. Ayrıca alternatif tıpla da ilgilenebilirler bu tarz bir konudan da para kazanmaya karar verebilirler sevgili koçlar. Umarım e, bu Uranüs transiti e, maddi kayıplara yol açmaz. Sevgili koçlar çünkü Uranüs e, ani gelirler getirebileceği gibi size ani toplu gelirler getirebileceği gibi ani kayıplar da Sürprizlere açık olmakta fayda var. Tabii ki haritanızda gezegenlerin konumlanışı bu 7 yıllık süreçte harita olduğu yerde kalmayacak. Ee, bazı olumlu bazı olumsuz açılar alacak. Dediğim gibi çok riskli işlerden, çok riskli yatırımlardan imtina etmekte fayda var. Ancak teknolojik, e, bilim, astroloji, gökyüzü bilimleri dediğim gibi bu tarz alanlardan gelir edilme konusunda şanslı ve bu konuda güdülü olacaksınız sevgili koçlar. Her şeye gönlünüzce olsun diyorum. Sevgiler. Evet. Peki. Boğa ve yükselen burcu boğalar. Uranüs'ün boğa burcuna geçişiyle ne gibi etkilere gebe olacaklar? Şimdi bunlara bakalım. Uranüs bir müddettir koç burcunda ve sizin 12. evinizde. Dolayısıyla bilinçaltı düzeyde e, çok ciddi değişimler zaten yaşadığınız sevgili boğalar. Belki sürekli saklamak istediğiniz bir sırrınız ortaya çıktı. Veya çok ani sürprizli kişilerle karşılaşmalarınız tesadüfen söz konusu oldu. Veyahut kayıplarınız oldu, ani kayıplarınız oldu. Belki sevdiklerinizi kaybettiniz, belki kaybetme korkusu yaşadınız. Belki eşinizden ayrıldınız, büyük bir travma yaşadınız veya e, hapis halinde olma gibi duygular yaşadınız. Her neyse artık bilinçaltı düzeyde bu reformları gerçekleştirebildiyseniz artık her açıdan yenilenme, değişme, güncellenme zamanı boğalar. Boğa burcu sabittir, değişime kapalıdır, istikrarlı bir şekilde yavaş ve emin adımlarla ilerlemeyi tercih eder her zaman. Uranüs boğa burcuna geldiği zaman çevrenizdeki yükselen boğalara bilhassa dikkat edin veya boğa burcu serüme olan, boğa etkisi fazla olan arkadaşlara... Artık eskisi gibi olmayacaklardır. Oldukça sıra dışı, oldukça özgürlük naraları atan, artık o eski onu kırmayın, bunu üzmeyin şeklinde e, herkesi bir arada idare etme e, algısından çıkıp artık ben ne istiyorum, benim hayat idealim, hayat amacım nedir, ben hangi sosyal çevre ve ortamda olmakdan mutluluk duyuyorum gibi soruları kendilerine soracaklar. Ve artık para maddeden öte artık manevi olarak tatmin, mutmain olacakları alana doğru ilerleyecekler arkadaşlar. Dolayısıyla boğa burcunda Uranüs her alanda tesirini gösterecek, çok sıra dışı bir ortaklık, çok ani bir evlilik yapabilecekleri gibi farklı bir mesleği birden seçmeye karar verip veya imajlarında çok sıra dışı bir değişiklik yapma imkanları da söz konusu boğa burçlarına. Ayrıca Satürn'ün Oğlak Burcu'nda bulunmasıyla beraber Boğa Burçları bu alanda 9. evden etkilendikleri için zaten manevi değerleri, hayat idealleri, bu dünyaya geliş amaçları, bu tarz konularda zaten sorgulamalara başladılar. Ve dolayısıyla Boğa Burcu'nun her konuda artık reform zamanı, bilhassa bu 7 yıllık süreçte bilinçaltı düzeyde yüzleştikleri korkularını artık karşılarına alıp, Gerçekten olmak istedikleri kişi olmak adına risk alıp özgür bir hayat kurmaya karar verecek sevgili boğalar. Umarım her şey gönlünüzce olur sevgili boğalar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ve geçiyoruz sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçlarına. Evet ikizler burcu Uranüs boğa transitini 12. evlerden 12. evden alacaklar. Uranüs koştayken 11. evde etkileri oldu. Kariyer gelirleriyle ilgili belki ani kayıplar, belki ani kazançlar oldu. Çok sıra dışı farklı sosyal grup ve çevrelere karıştılar. Belki çok sıra dışı arkadaşlıklar edindiler. Artık o dönem kapandı ve 12. eve geçti Uranüs ve dolayısıyla artık korkularla, kaygılarla Bilinçaltıyla yüzleşme zamanı. Artık gizli saklı bir takım işler yapan ikizler burçları varsa bunlar ortaya çıkabilir. Bunları telafi etmek durumunda kalabilir. Veya geçmişten henüz kapanmamış bir hesap varsa bunun kapanması için ani karşılaşmalar, sürprizli karşılaşmalar ve tesadüfler yaşanabilir sevgili ikizler. Onun dışında illegal bir iş yapmamak konusunda bilhassa ikizler burcunu uyarmak isterim. Çünkü ikizler. Ee, 12. ev kayıplar ve eee hapisle ilgili bir durum olduğu için kendimizi hapiste gibi hissetmemek veya gerçekten hapiste görmemek adına illegal işlerden mümkün mertebe bu 7 yıl içerisinde uzak durmakta fayda var. Bir özgüvenle atladığımız işlerden Allah korusun çok kötü bir şekilde neticelerle çıkma durumu söz konusu olabilir. Bu nedenle karşımıza çıkan insanlar düşman mı dost mu bunu pek anlayamayabiliriz. Bize çok fırsatlı gözüken durumlar aslında bizi bir uçuruma sürüklüyor olabilir. Bu alanda bilhassa ikizler burcunu uyarmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Onun dışında bu 12. evde olması bu kadar da kötü bir şey değildir. Artık Kendimizi rahat hissetmek, medite etmek adına sıra dışı bir şey yapabiliriz. Meditasyonla ilgilenebiliriz. Yogaya başlayabiliriz. Namaza başlayabiliriz. Dini inançlarımızı sorgulayıp değiştirebiliriz. Maneviyatımızı daha çok kuvvetlendireceğimiz kesin arkadaşlar. Ama bunu daha evvel denemediğimiz bir şekilde, dediğim gibi artık işlevsel olmayan bir şekilde bunları gerçekleştireceğiz. Onun dışında maddi bir kayıptan dolayı bir buhran dönemi yaşanabilir. Ee, gene e, istemeyerek söylüyorum kaybetme korkumuz, kayıplarımız olabilir, maddi manevi e, her anlamda kayıplarımız yaşanabilir. Bunlar da bizi e, son derece e, değiştirecek, dönüştürecek ve e, devrim niteliğinde olgular ve olaylar olacaktır sevgili ikizler burçları. Satürn de oğlakta olduğu için önümüzdeki iki yıl boyunca Oğlak sizin 8. evinizi temsil ediyor. Ve dolayısıyla e, başkalarından gelen maddi kaynaklar, zor meseleler, e, ameliyatlar, ölüm ve ötesi, metafizik gibi konular. Aslında 8. evin konuları çok fazla ama e, 12. ev olan bağlantısına baktığımız zaman evet e, çok ciddi bir takım olaylar sonucunda, zorlanmalar sonucunda Artık bir şeylere dur deyip bunu içsel bir devrim şeklinde artık sindirip ve yeni bir bene doğru Uranüs ikizler transitine doğru kendimizi hazırlıyoruz aslında sevgili ikizler. Umarım her şey gönlünüzce olur ve e, gerçekleştirmek istediğiniz devrimi olumlu bir şekilde gerçekleştirirsiniz sevgili ikizler. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Uranüs'ün boğa burcundaki transitinin size olan etkilerini anlatacağım sizlere. Uranüs'ün boğa burcundaki transiti sizi 11. evde etkiliyor sevgili yengeçler. Dolayısıyla 11. evde büyük ihtimalle şu zamana kadar boğa burcunun 11. evinizde olmasından dolayı çok güvendiğiniz, belli başlı arkadaşlıklar kurduğunuz bir çevreniz vardı. Artık bu çevreler genişleyebilir. Farklı ve sıra dışı sizden hiç beklenmeyen arkadaşlıklar edebilirsiniz. Onun dışında farklı bir kariyer, farklı bir ünvan tercih edebilirsiniz. Çok ciddi kariyer gelirleri elde edebileceğiniz gibi umduğunuz yerlerden kayıplar da yaşayabilirsiniz kariyerle ilgili. Arkadaşlıklar sıra dışı olacağı gibi dediğim gibi hiç beklemediğiniz birisiyle çok samimi olup ee, asla kötü olmam dediğiniz arkadaşlıkların da birden kopuşunu. Görebilirsiniz sevgili yengeçler. Bu konuda lütfen temkinli olun. Onun dışında dediğim gibi toplumsal gruplara liderlik etmek için, belli sosyal gruplara, teşkilatlara katılabilmek için oldukça aktif ve güdülü olacağınız, bu şekilde bir gayenizin olacağı bir dönemde olacaksınız 7 yıl boyunca ve e, sosyal çevreleriniz gerçekten artık değişmeye başlayacak. Farklı ortamlarda bulacaksınız kendinizi ve e, yeni fırsatlar, yeni hayaller ve yeni umutlara yakin açacaksınız. Gerçekten umutlarınız ve hayalleriniz de oldukça sıra dışı ve topluma hizmet etmek üzerine artık ben kendime hizmet etmekten insanlığa faydalı bir şeyler yapmalıyım şeklinde duygulara kapılacaksınız. Bulunduğunuz yeri sorgulayacaksınız. Bulunduğunuz sosyal statüyü sosyal çevreyi ve ortamı artık sorgulayacak ve daha büyük resmi görmeye başlayacaksınız. Ve bu uğurda bir şeyler yapmak için motive hissedeceksiniz kendinize sevgili yengeçler. Satürn'ün Oğlak Burcu'ndaki transite bu iki yıl boyunca önümüzdeki sizin e, yedinci evinizde gerçekleşiyor. Yedinci evde e, biliyorsunuz ortaklıklar, ilişkiler ve e, açık düşmanlıklar. Ve dolayısıyla e, belki hayat arkadaşınızla eşinizle ilgili zorlanmalar yaşıyorsunuz belki ortaklıkla ilgili zorlanmalar yaşayacaksınız ama aynı zamanda satürn burada kalıcılık da getirebilir sağlam şeylerin kalıcılığını da temsil eder dolayısıyla belki evlilik kararı da alabileceksiniz siz bu dönemde veya ortaklık kararı da ve bu ortaklık ve evlilik kalıcı bir ortaklık veya evlilik olacak diyebiliriz ancak zorlanmalar yaşayacağınız aşikar bu zorlanmaları da e, sağlam ilişkilerin e, daha çok güçlenmesi, daha basit ve e, kopmaya müsait ilişkilerin ise kopması şeklinde göreceksiniz. Ve kendinizi artık bu tarz durumlardan daha büyük ideallere çekmek durumunda hissedeceksiniz. Artık e, bütünün hayrına olan şeyi gerçekleştirmek üzere adım atacaksınız arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ee, sevgiyle kalın sevgili yengeçler. Hoşça kalın arkadaşlar. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Uranüs'ün Boğa burcundaki transitinin etkilerini paylaşacağım sizlerle. Evet. Uranüs Boğa burcunda sizin nasıl etkileyecek? Uranüs Boğa burcunda sizin 10. On, evinizde olacak sevgili aslanlar. 10. ev nedir? Otorite figürlerimiz, patronlarımız, geleceğimiz, gelecek hayatımız. Aynı zamanda kariyer hedeflerimiz, sosyal imaj ve itibarımızdır. Peki, Uranüsü burada olduğu zaman size ne gibi etkileri olacak? Aslanlar sabit nitelikte bir burçtur ve e, bazı takıntıları, bazı değiştirmediği özellikleri vardır. Aynı zamanda aslan burçları kariyer konusunda ...her zaman sosyal imaj ve itibara zaten çok fazla önem veren bir burçtur. Ee, ancak Uranüs bu eve girdiği zaman sıra dışı şeyler olmaya başlar. Örneğin mevcut kariyerinizden çok farklı bir kariyer tercih etme kararı alabilirsiniz. Veya mevcut kariyerinizi sıra dışı bir şekilde yürütmek isteyebilirsiniz. Örneğin memursanız özel sektörde çalışmaya karar verebilirsiniz... Eşinizi bırakıp başka bir iş yapmaya karar verebilirsiniz. Birden fazla iş yapmak gibi bir dürtünüz olabilir veya Uranüs'ün temsil ettiği teknoloji, medya ve bilim, gökyüzü, astroloji gibi konularda meslek icra etmek isteyebilirsiniz. Onun dışında çok sıra dışı biriyle evlilik yapabilirsiniz sevgili boğalar. Bir kova burcu özelliğine sahip sıra dışı bir insanla evlilik yapmaya karar verebilirsiniz veya çok sıra dışı e, humanist ama aynı zamanda e, çok fazla patron vasfı olmayan insanlar patronunuz olabilir bu süreçte. Onlarla iş ilişkisi, alt-üst ilişkisine girebilirsiniz. E, peki bu bu dönemde e, kariyerle ilgili dediğim gibi ani ve beklenmedik gelişmeler olabilecek gibi babayla olan ilişkilerde de birtakım beklenmedik durumlar olabilir. O yüzden babayla olan ilişkilere dikkat etmekte fayda var bu süreçte diyelim. Satürn'ün oğlak burcunda bulunması ise sizin nasıl etkiliyor bu iki yıllık süreçte diye bakacak olursak Satürn sizin e, 6. evinizde seyir halinde. Dolayısıyla gene 6-10 aksına tekabül ediyor. Bu 7 yılda sizin daha çok gündeminiz günlük koşuşturmalar, iş hayatı, kariyer, sosyal imaj, hizmet sektörü yani işle eğer herhangi bir işle uğraşmıyorsanız günlük koşturmacalarınızla ilgili artık değişimlerin, değişikliklerin, reformların olacağı bir 7 yıl sizleri bekliyor. Tabii bu iki yılda daha yoğun olabilir. Satürn'ün transiti iki yıl sürecek. Daha sonra tabii ki kova burcuna geçiş yapacak. Bu Satürn'le olan, ilgili olan kısım iki yıllık süreci kapsıyor. Uranüs ile ilgili olan kısım önümüzdeki yedi yılı kapsıyor. Umarım her şey gönlünüzce olur sevgili aslanlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Ve geldik. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Uranüs'ün boğa burcundaki transitini anlatacağım sizlere Evet sevgili başaklar Uranüs boğa burcundayken sizin hangi hangi evinizde oluyor e, dokuzuncu evinizde oluyor bu demek oluyor ki artık siz e, değerleriniz inandığınız değerlerle ilgili ani değişikliklere e, gebe olacaksınız Belki bu dönemde çok sıra dışı ani uzak seyahatlere karar vereceksiniz ve gideceksiniz. Belki dünyayı gezmeye karar vereceksiniz ve e, 7 yıl boyunca elinizde boğulunuz, seyahat edebilirsiniz. Onun dışında yabancılarla tanışabilir, e, yabancı ve farklı kültürleri öğrenip onlara e, aşina hissedebilirsiniz. Kendinizi bir dünya vatandaşı olarak hissedebilirsiniz. Şu zamanki inandığınız ve sorgulamadığınız değerlerinizi artık sorgulamaya başlayabilir ve kendiniz için en uygun, en doğru ve gerçekten toplum, dünya, insanlık adına neyin daha doğru, neyin daha e, düzgün olduğunu düşünmek için oldukça fazla vaktiniz olacak. Öğrenci olan e, başaklar e, çok sıra dışı bir alanda üniversite e, okumaya veya yüksek lisans yapmaya karar verebilirler. 9. ev aynı zamanda yüksek öğrenim evidir. Onun dışında çeşitli kurslar, aktivitelere de katılabilirsiniz sevgili başaklar. Dediğim gibi 9. ev genelde e, hukuksal konular, manevi değerlerimiz, felsefemiz, seyahatlerimiz, yabancılarla uzaktakilerle ilişkimiz olduğu için hukuksal e, ani meseleleriniz de ortaya çıkabilir. E, ani olumlu meseleler olacağı gibi ani olumsuz durumlarda söz konusu olabilecektir sevgili başaklar. Bu önümüzdeki 2 yıllık süreçte Satürn'ün Oğlak Burcu'nda transiti peki sizi nasıl etkileyecek diye bakacak olursak 5 evinizde bulunuyor Satürn' Dolayısıyla artık hayattan keyif aldığınız konular 9kuzuncu de olan ilgisini kuracak olursak hayattan keyif aldığınız eğlendiğiniz konular Belki artık sizi tatmin etmeye başlam yani artık sizi tatmin etmemeye başlayacak sevgili başaklar yani e, günlük eğlenceler arkadaşlar ortam artık belki sizi e, mutlu etmeyecek ve daha büyük ufuklara, daha büyük geniş e, platformlara açılmak isteyeceksiniz. Bu dönemde çok okuyabilirsiniz, çok gezebilirsiniz, çok araştırabilirsiniz. Bu konularla ilgili sıra dışı şeyler yapabilirsiniz. Ayrıca çocuklarla ilgili önümüzdeki iki yıllık süreçte veya yaratıcı olduğunuz... E, dediğim gibi bir şeyler üretebildiğiniz, tasarlayabildiğiniz alanlarda da ilham alabileceğiniz ama aynı zamanda oldukça da zorlanacağınız bir dönemden bahsediyoruz. Umarım her şey gönlünüzce olur sevgili Başaklar. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Merhabalar sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler. Evet, Uranüs'ün boğa burcuna geçişini önümüzdeki 7 yıllık sürece etkilerini burcunuza göre anlatıyorum bu videoda. Uranüs boğa burcuna geçtiği zaman sizin 8. evinizde e, konumlanacak sevgili teraziler. Peki... 8. ev nedir ve neyi temsil etmektedir? 8. ev başkalarının kazançları, başkalarından gelen paralar, miras, nafaka ve aynı zamanda bilinç altı düzeyde aşamadığımız sağlık problemleri olabileceği gibi ameliyatlar, farklı ruhsal metafizik durumları da temsil etmektedir. Peki, Uranüs burada size ne gibi etkiler getirir? Birincisi Ani e, başkalarından gelen mirastır, nafakadır, eşten gelen gelirdir, kardeşten, anneden, babadan gelen gelirdir. Yani kendi kazanmadığınız gelirlerle ilgili ani para girişleri olabileceği gibi ani borçlar da çıkabilir ve bunlardan siz sorumlu olabilirsiniz. Bu hususlara dikkat etmekte fayda var. Onun dışında bu okul konulara, metafiziksel konulara çok fazla eğilim göstereceğiniz ve ilgileneceğiniz bir dönem olarak görüyorum. E, belki bir takım metafiziksel deneyimler yaşayıp kendinizi değiştirmeye karar verebileceğiniz gibi ani bir takım rahatsızlıklara alternatif tıp yoluyla çözümler bulup bunu insanlığa faydalı bir şekilde sunmaya karar da verebilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi o evin konuları, haritanızın aldığı açılara göre değişiklik göstermekte. Ben alternatif ihtimallerden bahsediyorum. Kendi yorumumla arkadaşlar. Satürn'ün Önümüzdeki iki yıl boyunca oğlak burcundaki transitini de bununla beraber ele alacak olursak satürn iki yıl boyunca sizin dördüncü evinizde konumlanacak. Peki aile büyükleriyle ilgili bir takım sağlık problemleri olabileceği gibi evlilik kararı da olabilir. Ancak aileyle, eşle, yuvayla ilgili konularda zorlanmalar, kısıtlanmış yıllık hissi yaşayacağında da e, göz önüne alınabilir. Belki bu Satürn transiti ile beraber önümüzdeki iki yıl boyunca daha zorlu olacak olup diğer beş yılda daha pozitif, daha olumlu durumlar yaşamak olası olabilir. Ayrıca Satürn tabii ki e, olumsuz bir gezegen gibi gözükse de bizi o konularda terbiye ettiği için belki ailemizi ihmal ediyorduk. Belki evimizi ihmal ediyorduk, bu konularla ilgili oralara da ışık tutacak ve oraları aydınlatacak ve mecburen yapmak, düzenlemek durumunda kalacağız sevgili teraziler. Umarım her şey gönlünüzce olur, beni izlemeye devam edin. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın sevgili teraziler. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Uranüs'ün boğa burcundaki transitinin önümüzdeki 7 yıl boyunca burcunuz olan etkisinden bahsediyorum bu videoda. Uranüs sizin <gülüyor> 6. evinizdeydi. bu Geçtiğimiz 7 yıllık süreçte. Ve yükselen akrepler hem satürn transiti hem şimdi yay burcundaki geçtiğimiz transitle beraber yani 2014'ten bu yana yaşadıkları dönemde çok ciddi bir şekilde... İş hayatıyla ilgili, iş ortamlarıyla ilgili, maddi ile ilgili istedikleri yere bir türlü gelemediler. Çünkü Uranüs 6. evde onlara bir türlü sebat kabiliyeti gösteremedi. Onlar özgür bir çalışma ortamı istedi belki veya ani şekilde işlerden ayrılmak durumunda kaldılar. Veya ani iş değişiklikleri yapmak durumunda kaldılar ve sebat edemediler arkadaşlar. Dolayısıyla artık... Satürn'ün doğuluğa geçmesiyle ve Uranüs'ün de boğaya geçmesiyle beraber artık bu sürecin sonlandığını söyleyebiliriz. Zaten Jüpiter'de Akrep Burcu'nda 2018 boyunca şanslı sayılabilecek burçlardansınız. Peki 6. evden çıkan Uranüs 7. evinize geçiyor. Bu ne demek oluyor? Artık ilişkiler konusunda, evlilik konusundaki algılarınızın tamamen değişeceğini söyleyebiliriz. Öncelikle eskiden daha geleneksel bir yapınız varsa bu ilişkilerle ilgili artık daha e, rahat, daha özgürlükçü bir e, anlayış getirebilirsiniz. Uranüs'ün boğa burcundaki transitinin e, birden fazla e, alternatif vardır. 7. evle alakalı. E, çok sıra dışı bir ortaklık kurabilirsiniz. Sıra dışı birisiyle, çok sıra dışı birisiyle bir evlilik yapabilirsiniz bu sizden beklenmeyecek bir evlilik olabilir. Çok dışı bir şekilde evliliğinizi bitirmek kararı alabilirsiniz sevgili akrepler. Tabii ki bütün evli çiftler ayrılacak, bütün bekarlar evlenecek diye bir kayda yok. Bu ihtimaller üzerine konuşuyoruz, genel yorumlar yapıyoruz. Aynı zamanda evli olan çiftler veya ilişkisi olan çiftler de artık ilişkilerinde çok sıra dışı bir boyuta geçebilir. Daha özgür, daha arkadaş gibi hissettikleri, daha toplumsal konulara eğildikleri, daha rahat oldukları bir ilişki biçimine geçebilirler. Bu konularda birbirlerini kısıtlamayacakları, sınırlamayacakları, hatta teşvik ve destekleyecekleri bir döneme geçebilirler. Illaki ayrılık olacak diye bir şey yok tabii ki. Ama Uranüs ani gelişmeleri getirdiği için... Sıra dışı bir tutum ve özgürlük araları attığı için bu durumlardan da bahsetmek mümkün. Satürn'ün Oğlak Burcu'ndaki transetiyle beraber 3. evde zaten etki almaya başladınız. Dolayısıyla her gün gördüğümüz kişiler, kardeşlerimiz, komşularımız, belki arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde kendimizi ifade etmekte güçlük yaşıyoruz. İletişim problemleri yaşıyor olabiliriz veya iletişimle ilgili ciddi bir işe kalkışacak olabiliriz. Bu konularla ilgili zaten etkiler başladı. Önümüzdeki 2 yıllık süreçte de bu satürnün etkileri devam edecek sevgili akrepler. Umarım her şey gününüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın sevgili akrepler. Ve geldik yay burçlarına. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Uranüs'ün burcundaki transiti sizi 6. ev konularında etkiliyor. Uranüs daha evvel 7 yıl boyunca 5. evinizdeydi. Belki çok sıra dışı aşklar yaşadınız. Belki hiç aşık olmayacağınız birisine aşık oldunuz. Belki çok sıra dışı bir işe kalkıştınız ve ilham aldınız. Kendi ürettiğiniz bir proje yaptınız belki. Veya belki ani çocuklar, sürpriz çocuklar geldi. Çocuklarla ilgili ani ve beklenmedik gelişmeler yaşandı. Artık 6. eve geçtiğine göre Uranüs, ee, işle ilgili konularda, günlük rutinlerimizle ilgili konularda, sağlık ve hizmet sektörüyle ilgili konularda bir takım devrimler, değişimler, ani ve sürpriz ve beklenmedik gelişmelere hazır olun diyorum. İş değişikliği yapabilirsiniz. Aniden işten çıkarılabilirsiniz, aniden istifa verebilirsiniz. Çok farklı sektörde işe başlamaya karar verebilirsiniz. Hizmet sektöründe çalışmaya, teknolojiyle ilgili çalışmaya, bilim insanı olmaya, toplumsal bir şekilde alanda hizmet sektöründe olmaya karar verebilirsiniz sevgili yaylar. Ee, onun dışında sağlıkla ilgili ani durumlar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var ve iş arkadaşlarınızla oldukça sıra dışı ve e, değişik tipler olabilir sevgili yaylar. Satürn'ün oğlak burcundaki transiti sizi ikinci ev konularında etkiliyor. E, Satürn daha evvel sizin burcunuzdaydı ve e, kurtuldunuz <gülüyor> ikinci evinize geçti. Ancak tabii ki ikinci evde öz değerle, öz saygı, özgüven ve maddi değerlerimizle ilgili bir ev olduğu için tam olarak kurtulmuş sayılamıyoruz. Allah'tan ki e, Satürn yönetici e, burcunda o nedenle çok zararlı bir konumda bulunmuyor. Ancak Uranüs Boğa'da, Satürn ee, Oğlak'ta, Jüpiter'de, Akrep'te şu an ve sizin bilinçaltınızda 12. evinizde yer edinmekte. Ve dolayısıyla işle ilgili, para kazanma anlayışıyla ilgili önümüzdeki 2 yıl boyunca ee, zorlayıcı, sürprizli, ani değişimlerin olacağını söylemek aslında çok daha e, düşük bir ihtimal değil sevgili yaylar. E, iş değişikliği yapabileceğiniz gibi, farklı bir sektöre geçebileceğiniz gibi kendinize ek gelirler, ek işler de ayarlayabilme imkanınız söz konusu gözükmekte. Demek ki önümüzdeki iki yıl boyunca daha çok iş hayatınız gündemde olacak. Ve e, bu yedi yılın sonunda çok farklı bir sektörde, çok farklı bir konumda görebileceğiz sizleri sevgili yaylar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ee, videolarımı takip et etmeye devam ederseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın sevgili yaylar. Ve geldik. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlara. Uranüs'ün burcundaki seyri sevgili oğlakları 5. evden etkiliyor. Ve zaten Satürn oğlak burcunda. Bu ne demek oluyor? 5. evle ilgili konularda hayattan keyif aldığımız konularda artık sıra dışı yöntemlere başvurabiliriz. Veya bir projemiz, kendimize yetkin ve yetenekli olduğumuzu hissettiğimiz bir alanda yeni bir iş alanı, yeni bir kariyer oluşturabiliriz. Çok sıra dışı aşklar yaşayabileceğimiz gibi, çok sıra dışı işlere de imza atabiliriz. Bu dönemde çok riskli işlerden, kumardan bize çok güzel gözüken çok büyük şeyler vaat eden sürprizli spekülatif işlerden uzak durmakta fayda var sevgili oğlaklar çünkü Uranüs bu evdeyken önünü çok kestiremeyebiliriz bu işlerin. Ancak kendinize güvendiğiniz bir alanda teknolojiyle ilgili, bilimle ilgili, sosyal sorumluluk işleriyle ilgili bir projeniz veya alternatif tıpla ilgili bir projeniz varsa gerçekleştirmek için kendinizde cesaretle bulacağınız olumlu bir süreç. Satürn zaten 2 yıl boyunca sizin burcunuzda kalmaya devam edeceği için zaten siz e, artık e, kendinizde çeşitli reformlar gerçekleştiriyorsunuz. Zorlanmış ve aslında bu zorlanmaktan haz alan bir güçlülük duygusu da hissediyorsunuz ve bu 2 yılın sonunda gerçekten çok güçlü olacaksınız ve artık bu e, kendi kurallarınız ve prensipleriniz olacak sevgili oğlaklar buradan güzel çıkacaksınız girişiniz muhteşem olmasa da çıkışınız muhteşem olacak diyebiliriz sevgili oğlaklar umarım her şey gönlünüzce olur ee, diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın sevgili oğlaklar merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Uranüsün Boğa burcundaki transitinden bahsediyorum sizlere Uranüsün Boğa burcundaki transitis sizin hangi evinizde etkili oluyor? Üçüncü evinizde, pardon, dördüncü evinizde etkili oluyor sevgili kovalar. Evet. Uranüs kova, Uranüs boğadayken ve dördüncü evinizdeyken sizlere ne gibi etkiler getirecek ee, önümüzdeki 7 yıl boyunca? Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın videoları arka arkaya ses kayıtlarını çektiğim için artık son burçlara doğru biraz diz süçmesi, e, yorgunluk olabiliyor lütfen kusura bakmayın sevgili kovalar dördüncü evdeki uranüs transiti dördüncü ev nedir sevgili koval yani ait olmak sahip olmak güvende ve konforda hissetmekle ilgili bir evdir genelde ev yuva aile ile ilgili konuları temsil ettiği söylenir ve dolayısıyla e, artık sizin konfor alanınız özgürlük ve e, ait olma anlayışınız e, değişebilir sevgili kovalar. Çünkü belki eskiden ailenizin yanında kendinizi çok güvende ve özgür, rahat ve onlara ait o ortama ait hissediyordunuz. Artık o ortam sizin konfor alanınızda uygun olmayabilir. Ailenizden ayrılmanız söz konusu olabilir. Evlenmeniz söz konusu olabilir. Aileden bir takım kişilerin e, aileye katılması veya aileden ayrılması söz konusu olabilir. Sıra dışı ve ani şekilde oluşacak olabilir. Veya aileyle ilgili artık bir takım değişiklikler reformlar söz konusu olabilir. Evliysek boşanabiliriz. Bekarsak evlenebiliriz. Ev ve yuva düzenimizle, konfor alanımızla ilgili bir takım değişiklikler söz konusu olacaktır ve ve şunu duyguya kapılabilirsiniz sevgili koval. Yani ben Son derece inandığım, güvendiğim ve kendimi en rahat hissettiğim yerde. Demek ki e, aslında rahat değilmişim ve aslında güveneceğim kadar güvenilir bir ortam değilmiş. Bu duyguya kapılabilirsiniz. Ve bunun dolayısıyla artık bu alanda özgürleştirebilirsiniz kendinizi. Ön yargılarınızdan sevgili kovalar. Satürn'ün oğlak transitiyle beraber zaten siz, Bilinçaltı düzeyde bir takım reformlar gerçekleştiriyorsunuz. Zorlanmalar, sıkıntılı rüyalar, sıkıntılı kısıtlanmalar yaşıyorsunuz. Hapiste gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bir de konfor alanınızda Uranüs olduğu zaman orada bir yerinde duramama bir, bir şeylerin sürekli değişkenlik göstermesi haliyle beraber artık siz değerlerinizi sorgulayacaksınız sevgili kovalar. Ve bu 7 yılın sonunda artık... Belki de ait ve sahip olduğunuz şeylerden bağımsız bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Umarım her şey hayranınızda olur ve çok güzel şekilde ilerler sevgili kovalar. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Evet Uranüs boğa burcundayken sizi hangi evde ve nasıl etkileyecek bakalım. Uranüs'ün boğaya girmesiyle beraber 3. evin tetikleniyor sevgili balıklar ve dolayısıyla iletişim şeklinizde hali değişiklikler söz konusu olabilir. Zaten balıklar çok bu dünyadan gibi değildirler, çok eksantrik kişilerdir. Uranüs de 3. eve geldiği zaman, kendimizi ifade ettiğimiz, dünyaya açıldığımız yere geldiği zaman artık kendimizi çok daha farklı ifade etmeye başlayacağız ve çevremizdekiler tarafından belki de yani bu ne diyor ya bu ne anlatıyor Buna ne oldu falan gibi cümlelere Maruz kalabileceğiz Onun dışında Çok değişik Her gün gördüğümüz değişik Sıra dışı arkadaşlıklar, komşuluklar Veya uzun süredir Görüşmediğimiz sıra dışı bir Kuzen, akraba gibi Kişilerle sık görüşmeye başlayabiliriz Çok her gün gördüğümüz kişilerle ilgili Sıra dışı durumlar söz konusu olabilir Yani çok farklı ve bizden beklenmeyen kişilerle artık her gün konuşuyor hale gelebiliriz sevgili balıklar. Onun dışında eğitim hayatımıza farklı bir açıdan devam edip çeşitli farklı workshoplara katılabiliriz. Yayıncılık, basın yayın, yazarlık, iletişim, medya ile ilgili sektörlerde içerik üretmeye karar verebiliriz. Farklı ve sıradışı bir kalemimiz ve üslubumuz olabilir bu süreçte. Daha çok iletişim, kendini ifade etme, eğitim, yakın görüştüğümüz, her gün gördüğümüz insanlar ve medya ile ilgili gündemlerde bir sıra dışılık, bir farklılık olacağı için aslında bu konulardan ilham alıp bu alanı değerlendirmekte fayda var. Bu 7 yıl boyunca sevgili balıklar bu alanda meslek seçiminde yapabilirsiniz. Oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çok sıra dışı işler çıkabilir sizin kaleminizden diye düşünüyorum. Satürn'ün Oğlak Burcu'ndaki transiti e, sizleri e, 11. evde etkilediği için zaten e, arkadaşlar sosyal çevre konusunda bir takım darbeler sıkıntılar almış ve zorlanmış. O alanda artık daha güçlenmiş konumda olacağınız için belki de e, çok güçlü insanlarla e, dostluklar kurup çok farklı kariyerler yapmaya karar verebilirsiniz. Ve bu saatten sonra artık bu 2 yıldan sonra, önümüzdeki 2 yıldan sonra çok ciddi kariyer ünvanları ve geneleri elde edebilirsiniz sevgili balıklar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili balıklar. Evet 12 burcu elimden geldiğince çok fazla sıkıcı olmadan anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Zaten detaylı yorumları sürekli paylaşıyor olacağım. Uranüs'ün boğa burcundaki seyri dediğim gibi herkesin haritasına göre kişisel olarak farklılıklar gösterecektir ancak ben yükselen burçlara göre kısa bir ihtimaller üzerinden değerlendirme yapmak istedim. Bu süreç içerisinde kendi haritanıza bakarak ne gibi değişimlerin, reformların olacağını da gözlemleyebilirsiniz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir kanalıma abone olarak desteklerinizi gösterirseniz beni çok mutlu edersiniz ki ben de daha çok içerik üretip sizlere faydalı olabileyim. Ee, aboneler arttıkça çok farklı içeriklere yönelmek istiyorum. Ee, daha çok eğitim içerikli videolar paylaşmak istiyorum ki herkes kendi haritasını çıkarabilsin. Herkesin böyle bir hakkı olduğunu düşünüyorum tabii ki. Ee, Bunu uğraşmak istemeyenler olacağı gibi çok fazla ilgilenen arkadaşlardan da mesajlar alıyorum. Ee, dolayısıyla en azından temel düzeyde temel düzeyde bir haritanızı çıkarıp çok basit bir, e, genel bir yorum olsa dahi bir yorum yapacak seviyeye gelmenizi isterim açıkçası. E, dediğim gibi bunlar artık ilerleyen videolarda ve kanalım büyümesine bağlı olarak değişecek değişkenler. E, dediğim gibi kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenme, beğenmediyseniz <gülüyor> beğenmedime basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın sevgili abonelerim, takipçilerim. Görüşmek üzere.